Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi 17. bölüm yani dikdörtgen konumuzun 7 köşe taşında kalmıştık buradan hemen vira bismillah diip başlıyorum dostlarım şöyle odaklanmasını parlaklığını bir açalım bakalım ne diyor dikdörtgenin iç açıortaylarının kesim noktasıymış dostlar. Şimdi bir dikdörtgenin açı ortaylarının kesim noktasını alıp da şurada oluşturduğumuz dörtgen her zaman kare çıkar. Bunun ispatı da şöyle arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şimdi bu açı ortaysa 45-45. Bu da açı ortaysa 45-45. Bakın 45-45. Burası oldu 90. Yani bunun tersi de 90. Şimdi bu açı ortay. E bu da açı hocam. Bu da 45-45. E bu da açı ortay 45-45'i yazalım. 45-45 bakın Burası da 90 oldu yine 45-45 Burası da 90 aynı şekilde şu 45-45 buranın da 90 olduğunu gördük yani dört açısının da 90 olduğunu bulduk şimdilik Peki başka ne yapabiliriz öğretmenim şimdi ne diyordu bize bu ortadaki dörtgenin alanının kare olduğunu karenin alanının 8 olduğunu söylüyor O halde bir kenarımızın 2 kök 2 olduğunu da söyleyebiliriz onu da yazalım bir kenar 2 kök 2 çünkü 2 kök 2'nin karesi 8 olmalı alana eşit olmalı. Sonra bakın şurası 12 ise şu ikizkenar dik üçgenden ikiz kenarların uzunluğu 6 kök 2 olmalı ki kök 2 katı 12 olsun. O halde şuraya da 4 kök 2 kalacak. Buraya da 4 kök 2 kalacak. Dostum 4 kök 2 4 kök 2 yine 45 45 90'dan kök 2 katı olacak 8. Dolayısıyla bakın dikdörtgenimin alanı 8 çarpı 12'den 96 gelecek. Hadi geldik buna. Bir paralel kenarın iç açı ortaylarının kesişim noktalarını köşe kabul eden dörtgen için. Yamuktur, paralel kenardır, dikdörtgendir. Şimdi dikdörtgenle paralel kenar kesin. 2 ve 3 tamam. 1'den cevap ne diyor? Edir ne diyor cevap? bir de oluyormuş bir bakalım bir şekil çizelim de öyle konuşalım arkadaşlarım şimdi bir paralel kenar çizeyim ben hemen paralel kenarımızın şöyle açı ortaylarını bir çizelim şöyle dördünü de çizdim arkadaşlarım bakın evet doğru yani şu ortadaki dörtgenden bahsediyoruz biz aslında şu kesim noktalarını oluşturan dörtgenden doğru arkadaşlarım da olma ihtimali var yani sonuçta şunların illa paralel olacak diye bir kural yok e, paralel de olmayabilir şunların ikisi paralel değilse sadece bu ikisi paralel olur ve sadece iki kenarı paralelse biz bu dörtgeni yamukta diyebiliriz dolayısıyla evet edirne şıkkı yani 3'ü de doğrudur diyebilirim bir dikdörtgenin iç açı ortaylarının kesim noktalı kesişim noktalarını köşe kabul eden dörtgenin ait olduğu en dar küme aşağıdakilerden hangisidir diyor kare olacak arkadaşlarım evet adana şıkkında kare var Şimdi hocam niye dikdörtgen değil? Bakın dikdörtgen genel bir tabir arkadaşlarım. Şimdi buradaki en genel tabir paralelkenar. Paralelkenar karşılıklı kenarları paralel olan tüm şekillere deniyor, tüm dörtgenlere deniyor. Eşkenar dörtgenin olayı ise şu: karşılıklı kenarları paralel olacak ama bakın bir şart daha var yani genelden biraz daha özele doğru gidiyoruz. Bir de kenarları eşit olacak. Dikdörtgendeki olay şu: karşılıklı kenarları paralel olacak. Ve bir de bütün açıları 90 derece olacak, karşılıklı kenarları eşit olacak. Dikdörtgen de bakın genelliğin dışında kendine ait özel durumları var. Ama en darı hangisi? Kare. 1- Karşılıklı kenarlar paralel olacak. Yani paralel kenarı geçtik. 2- Karşılıklı kenarları eşit olacak, dikdörtgeni geçtik. 3- Bütün kenarları eşit olacak, eşkenar dörtgeni geçti. 4- Dört, Bütün açıları 90 derece olacak. Bakın bunu tanımlayabilmek için 4 farklı özellik söyledim ki en dar kümemiz kare oldu arkadaşlar. Yani dikdörtgen dediğiniz zaman içine kare de girer. Eşkenar dörtgen dediğinizde içine kare girer e, kare girer sadece öyle söyleyeyim. Paralel kenar dediğinizde dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare dördü de girer içine. Deltoid zaten ayrı bir bağımsız bir şey arkadaşlar. Onu sırf şaşırtıcı olsun diye yazmış. Deltoid kendine ait bir özel bir dörtgendir. Ee, ama bir dikdörtgenin yani birinci soruda da gördüğünüz gibi iç açı ortaylarını kesiştirdiğinizde deltoid çıkmaz diyebiliriz arkadaşlar. Aslında deltoid de diyebiliriz. Sonuçta iki tane ikiz üçgenin birleşmesinden oluşuyor. Ama daha geneli var kare. Daha darı var daha doğrusu. Evet dört numaradayız. Yine açı ortaylarmış bunlar. O zaman hemen 45-45'lerimizi yazalım. 45, 45. AB'yi 10 vermiş. AB 10 ise şu uzunluğumuz bizim ne çıkmak zorunda? 5 kök 2. Bu da 5 kök 2 çıkacak. 45, 45 lerden dolayı arkadaşlar. 5 kök 2. BC'yi 2 vermiş. Burası 2. Neyi soruyor? Alan EFGH. Şimdi burası 2 ise şunun kök 2 kök 2 olması lazım. Çünkü kök 2 katı 2 olacak. Bunlar 45, 45 90 üçgeni olduğu için. Peki şuranın tamamı 5 kök 2 idi. O zaman şu uzunluğa 3 kök 2 kaldı. Demek ki bu ortadaki karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 2. Alanını soruyor bize. A pardon kök 2 ise 4 kök 2 kaldı. Çok özür dilerim. 5 kök 2 idi çünkü buranın tamamı. Alanı da bir kenarın karesi olacak. 4 kök 2'nin karesi 32'yi işaretledim dostum. Hemen çevirdim. 8 numaralı köşe taşımızı gömelim. Birinci sorumuz. Bir açıortay ortay görüyorum. Hemen 45-45'ini yazalım bunun. Tabi burası 90'dı. Buraya da 45 yazalım. Bakın 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6, 6. Bu da 6'ymış. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 6 ile 12'nin çarpımı 72'dir dedim. Buna bakalım. Yine dikdörtgenin alanını soruyor. 15, 75, 90 üçgeni var. Bunun özelliği neydi? 90 dereceden hipotenüse diklik indirirsek haşa 4 haş hipotenüsün 4'te ee, biri olacak yüksekliğimiz. Yani bu yüksekliğimiz 3 birim olacak. O zaman benim şu üçgenimin alanı 3 çarpı 12 2'dir. Aynısından bir de burada var. Çarpı 2 diyorum. 3 kere 12. 36'yı işaretliyorum arkadaşlar. 3. sorumuz. Evet bakın burada da ne görüyorum dostlar? Şunlara k, k, k ve k dediğimde bakın şu dik üçgenimizde 90'ın karşısı 2K. Neyin karşısı K'dır? 30'un. O halde burası 60. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş halidir. 2 3. Demek ki K'yı 2 3 bulduk. Şurası da 2 3. Şimdi burası 30'da şu açı 60. Şu açı 30 derece. Bakın 30'un... Pardon burasına 30 diyemeyim. Sadece burasına 60 diyebilirim arkadaşlarım. Ee, çünkü burası 90 derece değil. Şimdi burası 2 3. Hemen şuradan bir diklik indirelim biz yine. 90'ın karşısı 2 köküç ise 30'un karşısı yarısı olacak köküç 60'ın karşısı da köküç katından 3 gelecek şu uzunluğu Şimdi 2 iki köküç 2 iki köküç daha Burası 4 köküçmüş Tabi ki üst taraf da 4 köküç 1 köküç buradaysa Buraya da 3 köküç kalacak Hemen şuradan da pisagor çakacağım dostum X kare eşittir 3 köküçün karesi artı 3'ün karesi 36'dan 6'yı Paketledim Sorumun cevabı Adana'dan geldi. 4 numaradayız. Yine 30, 60, 90'larımız var. Hemen şuraya 30 yazalım. Ee, sonra 30, 60, şurası 90, şurasına 30 yazalım. Şuraya 150 kalır. 75, 75 yazalım. 30, 75, buraya da 75 yazalım. O zaman bunlar oldu. ikizkenar şurası oldu. X. 4 ise karşı iki kenarda 4. 30'un karşı 4, 90'ın karşı oldu. 8. 8. Goberler 30-60-90 üçgenime çıktı. Bu köşe taşı kolaydı. Hemen geçtik. Bir sonraki 9 numaralı köşe taşımıza. Evet öklit yapacakmışız gibi duruyor. Şuradan dikliğimizi devam ettirirsek arkadaşlarım. Bakın 8'i buraya taşıdım 8. 2'yi de buraya taşıdım. Şuna h dersem h kare 2 çarpı 8. Yani h kare eşittir 16. h eşittir 4. O zaman benim şu uzunluğum 6 geldi. Yani dikdörtgenimin kısa kenarı 6. 6 çarpı 10. Dikdörtgenin alanı 60 çıktı. Bak bunu artık hemen kendiniz yapabilirsiniz dostlarım. Şuradan dikliğimi indiriyorum. 1'i buraya 4'ü buraya taşıyorum. Hemen h kare eşittir 4 çarpı 1 yani p çarpı k Öklitini yaptım. Haş kare 4 haşı 2 bulduk. Burası 2 ise tabii ki dikdörtgenimin kısa kenarı 2. Alanın soruyor. 2 çarpı 5'ten 10. Neredeyse tıpatıp aynısı değil mi dostlarım? Hemen şuradan bakın dikliğimi devam ettiriyorum. 1'i buraya 4'ü buraya taşıyorum. Haşı bulalım. Haş kare eşittir 4 çarpı 1'den. Haş kare eşittir 4. Haş eşittir 2 geldi. Burası 2. O zaman benim dikdörtgenimin uzun kenarı 11'im çıktı. Buna bakalım. Bu ne diyormuş? Alan ABCD 144. Şimdi şuna K diyelim. Şu da K. Şuna da M diyelim arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı K ile uzun kenarı K artı M'nin çarpımıdır ve bu 144'müş. Şimdi şurada da diklikten diklik indiği için şu üçgenimde bir öklit çakıyorum. Yan kenarın öklitini yapıyorum. X kare eşittir. Yakın parça çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani K çarpı K artı M. E bakın bunu biz zaten 144 bulmuştuk. Demek ki x kare 100, 144 x eşittir. 12'yi patlattı. Evet. 10. sorumuzdayız arkadaşlarım. Aa, benim en çok sevdiğim sorular. Bakın gelin size burada bir pratik yolu öğreteyim mi arkadaşlarımı. Şimdi önce şu verilenleri bir yazayım. DF 12 EC 8 x'i de soruyor. Dostum x kare neye eşit biliyor musun her zaman? x kare bu 8 ile bu 12'nin çarpımını eşit. 96'ya yani. O da nedir? 16 çarpı 6'dır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 6. Dostum pratiği aklında tut. Bence hiç fazla uğraşma. Direkt kısa yolla yap gitsin. Normalde bunu nasıl yapacaktım? Hatta yukarıda bakayım. Evet hocam. Köşe taşında zaten öklitten nasıl yapıldığını göstermiş. Ben normalde benzerlikten de çözüyorum bu soruları. Kelebek üçgen olur. Ya da şu dik üçgenle şu dik üçgenin benzerliği olur. Oradan da çözüyorum ama hadi gelin hatta ilk soruyu sizin için o yolla da çözeyim. Bakın şu açıya A diyorum. Şu açıya B. Burası 90. Şimdi şu dik üçgeni görün. A, B, 90. Şimdi şurası A, 90. O zaman şuraya da B yazacağım. B, 90 buraya da a yazacağım. Bakın x ise burası da x. Şimdi şu kırmızı yaptığım dik üçgende b'nin karşısı 8 bölü şu şu dik üçgende onu da şöyle kalın yapayım. Burada b'nin karşısı x. 8 bölü x eşittir. Burada a'nın karşısı x. Burada a'nın karşısı 12. Bakın x kare eşittir. 96'yı böyle buluyorum. x eşittir. 4 kök 6'yı da işaretliyorum ama Şimdi bakın bir tane daha yapalım pratik yoldan. Bundan sonrakileri pratik çözeceğim. Şimdi 8 numarada bakın köşegenin biri tam köşeden köşeye gitmiş. Bu bir köşegen. Köşegen çizilmiş. Burada da şunu yapın. 8'in karesi yani 64. 4 çarpı tamamı. ikinci öklük bağıntısı 4 artı x. Dediğim gibi yine dik üçgen yaparak istersen sen bunu tekrar bulabilirsin. AB 90 benzerliğinden. Buradan da. 16 olur. de 12 gelir. Şuna bakalım. Şimdi ne diyeceğiz burada? 6 kök 2'nin karesi yani 72. Eşittir. 8 çarpı 5 artı X. 8 çarpı 5 artı X. 8 ile 9'un çarpımıdır 72. 5 artı X 9 x de 4 olur. Hemen buna bakalım. Ne demiştim? 4'ün karesi şuraya K dersem. K çarpı tamamı bak. Çünkü biri köşegen. Tıpkı ikinci sorudaki gibi. Biri köşe gelse yan kenarın ökleti. O zaman K 2. 16 2 ile 8'in çarpımı. Çünkü burası 2. Neyi soruyor? Alanını. 4 çarpı 8 32'yi paketle. Evet. 10 numaralı köşe taşımız da tamamdır. 11'e geçelim mi diye düşünüyorum. Geçelim ya. 11'i de çözelim arkadaşlarım Hadi bu da bitsin. Burada da ne var? Kural sorusu var arkadaşlarım. Şurada. Zaten yukarıda köşe taşında da anlatmış hocamız. Önce şunu bir yerleştirelim. APPC'nin 3 katıymış. Burası 3x. Buradaki olay şu. Karşılıklı köşelerden çıkan şu uzunlukların kareleri toplamı. Yani 3x'in karesiyle 9x kare yapar. x karenin toplamı eşittir. 6'nın karesiyle 8'in karesinin toplamına. Buradan 10x kare eşittir 100 X kare eşittir 10. X eşittir kök 10. Şimdi aynı muhabbet burada da geçerli arkadaşlarım. Yine bakın karşılıklı köşelere gidenler. Şimdi nereyi vermiş? EB'yi 4 kök 3 vermiş. Bakın Bursa ile Denizli'ye giden karşılıklılar. 5 ile 4 kök 3. 5'in karesi 4 kök 3'ün karesi eşittir. 3 ile 3'ün karesi ile X'in karesinin toplamını. Buradan 9'u çıkaralım. 39, 39, 25 da 59, 64 yapıyor. Oradan da 8 mi geliyor x'imiz? Evet. Burada da bakın aynı sorumuz var. Tıpa tıpa aynısı arkadaşlarım. Şimdi Edirne noktasında karşılıklı köşelere gidenler. Denizli ile Bursa'ya gidenler 10 ile 2 kök 5. O zaman 10'un karesi 100. 2 kök 15'in ka 15 karesi 4 çarpı 15'ten 60. Eşittir. Şimdi Ceyhan'a giden 4. Buraya dikkat edin. Adana'ya giden 4 artı x artı 4 artı x'in karesi. Şöyle 4 artı x'in karesi olacak. İşte mevzu bu. Şimdi 160, 16'yı çıkartalım 160'tan, 60'tan 10 çıksa 50, 6 çıksa 44. 144. 144 neyin karesidir diye soracağız. 12'nin. Demek ki şurası 12. 8 de 4'ün toplamı 12'dir dediğim. Son sorumuza geldik. Bakın burada da şu kök 5'in dikdörtgen ya burası arkadaşlar şu da kök 5'li köşegenler eşitti veya bunu da çizsem bu dikdörtgenin bu da x olacak ve bakın k noktasından c ile a'ya gidenlerin kareleri toplamı 36 artı kök 5'in karesi 5 eşittir 4'ün karesi ile x karenin toplamına eşit 16 20 bıraktı 25 x kare x 5 gelir dedik Evet 11 numarada tamamdır. Hadi 12 numarayı da gömelim. Dik üçgen 4, 8. Arkadaşlarım paralel kenarda öğrendiğimiz kuralın aynısı burada da geçerli. Benim şuradan çizdiğim diklik ile buradan inen karşılıklı köşelerden köşe gene inen diklikler eşittir. Şimdi önce şu dikliği h diyelim. h kare eşittir. 4 çarpı 8 öplitini yapalım. 32 4 kök 2 gelir burası. O zaman bu da 4 kök 2. Sonra şu parçayla şu parça eşitti. Burası da 4. Demek ki buraya da 4 kaldı. Hemen şuradan da Pisagor çakıyorum. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 4 kök 2'nin karesi 32. 38, 48, 4 kök 3 yapıyor. Sorumuzun cevabı. Evet. Buna bakalım. Şimdi 30. Demek ki şurası 60. E, 30, 90. Şurası 60. Şurası 30. 90'ın karşı 2X olacak. Demek ki burası da 2X. 60'ın karşı x 3 olacak. Demek ki benim şuradan çizdiğim diklik de x 3. Ee, yine şurası 30. 30'un karşı da x olacak diyelim. Buna göre ah x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi nasıl yapalım bunu? 30. Şurası 60. Şurası 30. Yine buradan bir diklik Pisagor, misagor yapsam mı diye düşündüm. Gerek yok. Şurası 90. 30'un karşısı x köküçse, karşı köküç ise 90'ın karşısı 2x 60'ın karşısı yani şurası x kök 3 köküç katı 3x. O zaman şuraya da 2x kaldı diyebilirim. Evet şimdi şuradan Pisagor'umuzu yapalım hemen. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. x köküçün karesi 3x kare ile 2x'in karesi 4x kare. 7x kare 28. 7'ye bölersek 4 eşittir x kare. x eşittir 2 çıktı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet 2, 7, 1. Şimdi ben buradan da bir diklik çizersem ne biliyorum artık? Bak burası 2 ise şurası da 2 olacak. Şuraya 1 kaldı. Sonra bu diklikle bu diklik eşitti. Önce bu dikliği h kare eşittir. P çarpı k yani 2 çarpı 8 diyelim öklitten bulalım h kare 16 h 4 gelsin bu 4 ise bu da 4 şimdi şuradan da dik üçgende pisagor yapalım x kare eşittir bir birin karesi bir bir de dördün karesi 16 kök 17 çıkar buna bakalım <gülüyor> ap pc'nin iki katıymış dostlarım şurası x ise bu ap 2x'miş hemen bakın diklikten diklik indi öklit çakalım H diyelim bunu. H kare 2x kareye eşittir. H kare eşittir. 2x ile x'in çarpımı. 2x kare. H eşittir. X kök 2. Burası x kök 2. Yani ben buradan da bir diklik indirsem. Bu da x kök 2. Şu parçayla şu parça eşitti. Burası x. O zaman buraya da x kaldı. Şurada da pisagor yapıyorum. 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir. x kök 2'nin karesi 2x kare artı x kare. Yani 3x kare 27 x kare eşittir 9 x eşittir 3 geldi. Evet 12'yi de gömdük. Tamam biraz duralım arkadaşlar. da sonra gömeriz artık hızlı hızlı gitmeyelim bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşürüz artık gençler. Kendinize iyi bakın.